Sevgili seyirciler, Dünya Serbest Dalış rekormeni Yasemin Dalkılıç sıra dışı bir projeye imza attı. Dalkılıç, Dünya'nın inanılmaz dalışları belgeseli için Kuzey Florida'da bulunan şeytan havzasına daldı. Dalkılıç'ın tüpsüz ve tek nefeste gerçekleştirdiği o doyumsuz geziyi getiriyoruz şimdi ekranı. Derin vadiler, uçsuz bucaksız mağaralar... Dünya Serbest Dalış rekormeni Yasemin Dalkılıç, Kuzey Florida'da Şeytan Havzası Jeanne Springs bölgesinde dalış yaptı. Müzik Dalkılıç, dünyanın inanılmaz dalışları belgesel çekimleri için tüpsüz, tek nefeste, tünel ve mağaralarda dolaştı. Müzik Dünya cünlü Santa Fe nehrini keşfe çıkan Dalkılıç, kilometrelerce uzunluktaki su altı labirentinde doyumsuz bir gezi yaptı. Su altına gönül verenlerin yakından bildiği şeytan havzası mağaralarına Kaptan Kusto'da 60 yıl önce ziyaret gerçekleştirmişti. Müzik Suyun odan etliği karşısında sonsuz görüş adı verilen Gin Springs'te dalmak tarifi imkansız duygular yaratıyor insandı. Müzik Bırakın dalmayı izlemek bile insana eşsiz ve ruhsal huzur veriyor bu labirat gibi mağaralarda inanılmaz güzelliğe karşın kaybolmak veya bir yere sıkışmak da olası Dal Kılıç'ın dünyanın inanılmaz dalışları belgeselinin yakın zamanda Türkiye'de de yayınlanması bekleniyor bakan zafer çallayan